Merhabalar arkadaşlar, ben Mimoza Bilişi'nin Sözcüsü. Şimdi size bir web sitesinin hangi bölümlerden oluştuğu ve SEO, yani arama motoru optimizasyonunun bir web sitesinde, bir web tasarımında ve bir web sitesinde neleri ifade ettiğinden bahsedeceğim. Bir web sitesi, yapısı, görselleri, ve içindikleri olmak üzere 3 bölümde incelenebilir. SEO bu 3 alanı mantıklı bir şekil ile arama motorlarına tanıtır. Ayrıntılarını yazımızın devamında anlatacağım. Evet, şimdi hemen bahsedelim. Bir Web sitesinin yapısından da bahsettik. Görselleri, ikinci olarak görselleri. Grafik tasarımda arkadaşlar bir sitenin grafikleri logosundan tutalım da sitenin ana görselleri, banner, slaytları vesaire bunların hepsi grafikleri, görselleri alanına girer. Ve içerik olmazsa olmazdır. Neden? Çünkü düşünün, bir insan düşünün yapısı kemikleri olsun. Ee, iki e, şey olsun, görselleri. Fakat içeriği ise ruhudur. Yani içerik çok önemlidir. İçerik olmazsa olmazdır. Ve e, içerik aynı zamanda bir e, web sitesinde kraldır arkadaşlar. içerik her zaman kraldır diyoruz. Peki. Evet. Bir web sitesinde her zaman arkadaşlar yapısı görselleri ve içerikleri olması durumunda. Peki SEO bu üçünü nasıl toparlıyor? Bunu da yazımızın geri kalan kısmında bahsedeceğim. Çok teşekkürler.